Bismillahirrahmanirrahim. Ee, yani arkadaşlar geçen hafta biraz şanssızlığa uğradık. Bağladığımız sıkıntılıydı. Kısa tutmak durumunda kaldık. Devam ediyoruz. Ee, kısa bir özet geçeyim. İşte en son irade sıfatı üzerinde durmuştuk. Ee, i̇rade ile meşiyet bunun farklı mı değil mi noktasında bir tartışma vardı. Bizim hanefi matürlü gelenek bunların aynı şey olduğunu söylüyor. Yani bir şeyi tercih edebilme bakımından bunlar aynı şeyler. Ee, ancak yani konunun efal-i ibad, kader o tür şeylerle de ilişkisi var. Ee, orada bir ayrım yapmıştı. Özellikle e, iradeyi i teşrihi bağlamda yani Allah'ın insanı emir ve nehi konusunda muhatap alması ve insanı alan aşması bakımından e, bir e, bağlamını ifade etmişti. Ama meşiyet özellikle ontolojik boyutu olan tekvini e, aslında insan iradesine bırakılmamış e, bir çerçeveyim diyordu. Onu e, değerlendiriyor. En son sayfa 3.2'de kalmıştık. Halel Beydavi'de devam ederiz demiştik. Evet. <gülüyor> buradan devam ediyoruz. Halel <gülüyor> Beydavi'yu Beydavi dedi ki el-azimu neqidul hakir. azim e, yani yüce fakirin ne diyelim? Hor hakir Türkçede de kullanıyoruz zaten. Evet, evet. <gülüyor> aşıl, aşağı aşağılığın e, ne diyelim? zıttıdır diyelim ama sanki bir Zıttı. nüans farkı var değil mi hocam? Nakit ile zıt arasında e, sanki Kendine biri varken diğeri olmuyor. <gülüyor> ha aynen. Yani taban tabana zıttlık da diyebiliriz yani buna bir anlamda. Değil mi hocam? evet. Vel <gülüyor> kebîrû Kebir de natiyu bu sagiri. ee, sagirin e, tamamen ziddidir. Akolu, bir de ben buna şunu ekleyeyim diyor. Wal Aliyu natiyu denigi, yani yüce de kaşağı'nın tamamen ziddidir. Fahidi alfa zun ma'na fil isma il husna, yani bu lafızlar. Özellikle Esma-i Allah'ın isimleri bağlamında yakın anlamlı kelimelerdir. Vel kavlu bi enneha el fâdun Yani şimdi burada biraz şüphesini dile getiriyor. Yani bunlar işte eş anlamlı kelimelerdir demek yani burada biraz durmak gerekir diyor. Böyle de bir görüş var. Ama burada terettübleri var. Sadaran ahvalin mutekayifet. İki nokta etin demiş. Yani bir ne diyelim bir yoğunlaşma, bir fluulaşma var burada. O fluuluktan dolayı aslında burada net bir e, son sözü söylememiz mümkün değil demek çıkıyor. Ve inne yas'abu aleyna vechul fark beyne mane'yi mane'yiha ha ma İhakkı Allah'ta. Allah'ta bu hakkında bu manalar arasında farkın yönü nedir? Yani bunu belirlemek bizim için gerçekten zordur. Diyor. Ve ancak ne Fakat bununla birlikte yani şu kufi asil itiraf. Ama şundan şüphemiz yok. Yani burada bir fark olduğundan şüphemiz yok. Yani bu fark da öyle çok büyük bir fark değil. Nüans dediğimiz çok küçük farklar. Yanlış mı anladım hocam? Ben? Yok doğru hocam. Ve nizelik de Allah-u Teala bu örneği güzel. Yani gerçekten bu örneği olayı güzel anlatıyor. Yani iki şey de önemli. Bunlar insanın bedenini örten şeyler. Ama şöyle baktığın zaman biri üstte gözüküyor, biri altta gözüküyor. Yani buradaki fark gibi de el-kibliya yani bu ne diyelim ya kibir demeyelim de yani böyle gururlanma gurur neyse e bu e, üst elbisedir yani tişört diyelim gömlek diyelim artık neyse ve'l'azame tu izari izar da alt elbise yani sözlükte peştamal diyorlar da e, altta olan her şey denebilir yani fark <gülüyor> farklar aralarında farka ve burada bir e, fark ortaya koymuştur ki yedullalet tefavut yani bir derece farkını gösteren bir fark burada ifade etmiştir. Ve inne kullen min ridai yani izari ya sonuçta ridaya da baksak izara da baksak bunlar ziynetün lil insan yani insanın süsüdür. Yani böyle bir gömlek alırken, bir pantolon alırken veya bir kadın bluz alırken veya hele de kadınlar daha çok yapıyor. Etek alırken böyle çok özenli, böyle süslü falan olmasına dikkat eder. İkisine de dikkat edilir. Ee, sonuçta ikisi de önemlidir. وَلَا اِنَّمْ لِيْتَاهَا فَكَتْ بِدَا اَشْرَفَ مِنَ izar, Yani izar'dan daha önemlidir. E çünkü üstü gösterir Yani şimdi insanla şöyle düşünün. İnsanla konuşurken nere, neresine bakarsınız? Yüzüne bakarsınız. Değil mi? Yani dizlerine bakmazsınız, hayatlarına bakmazsınız. Yani onun gibi bir tersebeyi ifade edin. Böylece bunun için ceale miftehü laf vallahi ekbar. Bu nedenle allah Teala namazın açılışını Allahu Ekber <gülüyor> lafzıyla <gülüyor> <Vay be. gülüyor> başlatmıştır. Nasıl örnek güzel değil mi hocam? Evet evet. Burada şeye bağlaması da ilginç. Allahu Azam demiyoruz, Allahu Ekber diyoruz. Evet. Ee, yani hocam ben bu tür şeyleri çok seviyorum. ya yani, yani ne diyeyim e, kelime tahlilleri, köküne inme. Evet. Abi işin özünü kavramada çok değerli bunu. Evet. Aynen yani bu, bu da sağ olsun bol bol yapıyor yani alıyorum akılda da iyi yani kalıyor hocam e, yani böyle eladis meeladis diyoruz ama hocam yani e, yok o kadar değil hocam e, yani fikrim değişmeye başladı hocam <gülüyor> <gülüyor> o, o kadar değil yani <gülüyor> aynen aynen peherdi sebat evet şimdi bütün o sıfatları anlattı yani zati denilen sıfatlar var ya ee, bu yedi sıfat <gülüyor> diye sıfat-ı zâtiyeti, bak yani hem e, Ebu Hanife'nin çerçevesini hem de sonraki geneleği birleştirdi burada zati ve tübuti sıfatlar diye burada ifade ediyor vehtulife <gülüyor> fîl-bakay fakat beka konusunda ihtilaf edilmiştir evet. nasıl bir ihtilaf ennehu mine s Minen nu'uti selbiyyet. Yani bu e, sübuti bir sıfat mıdır yoksa selvi bir sıfat mıdır? Yani, ya esasında bu selbilere serbiler de, de bir nevi zati sıfatta diyebiliyoruz. Değil mi hocam? Evet, selvi olumsuzluyoruz. Yani bir şeyin olmadığını belirtiyoruz. Sübutta bu var diyoruz, mevcut diyoruz, olumluyoruz. Ya bir de şey de yani bu e, serbi dediklerimiz, zati dediklerimiz yani hiçbir şekilde yani neredeyse yani hepsi için söyleyemeyiz ama e, insana da e, bir parça verilmiş şey değil. Tamamen Allah'a has gibi bir durum var. Ve nedir? Ezeli olması. Mesela. Değil mi? Yani kıdem. Kıdemdeki gibi. İşte ama subut, de. Yani, subutilerde sanki yani bunlardan yani bunu veya benzerde demeyelim de nasıl deriz. Bunu da tam bilemiyorum. Subutide, yani. Hocam, insanda da var ama Allah'ta en kemal haliyle. Mükemmel. Ha, şey. Aynen. Yani Allah da işitir, kul da işitir evet. ama yani Allah'ın işitmesi ile kulun işitmesi bir değil. Yani sanki bu zatileri söylerken hocam, yani ne diyelim subut ve ademin de ötesinde bir şey demek istiyor. Tabii şimdi hocam, şimdi burada şey mesela cana bak. Zatına zahit bir beka sıfatıyla mı bakidir yoksa hı hı. On, onun sonu olmamak anlamında mı bir bakiliktir? Şimdi sübuti de zata bir varlığı var sıfatı. Evet aynen. E, ama de bir varlığı yok. Sadece Allah'tan olumsuzluyorsun. Bu işte sonu olmamak anlamında bir beka mıdır bu? Bu insanın İmam Eşşar ile bakillende ihtilafı bu noktada benim hatırladığım kadarıyla. Bakillani onu mesela şey olarak kabul etmiyor, subuti bir şey, bir zat, sıfat olarak görmüyor bekayı hatırladığım kadarıyla. Yani Bakillani de şey bu ahval teorisini savunuyordu, değil mi hocam? O, evet etkilen, evet, evet. Ah, yani belki şey de olabilir hocam, yani ahvale ilişkin bir hal olarak da değerlendiriyor. Evet. Ben şeyden hatırlıyorum, ee, İmam Gazali'yi biliyorsun Kuzey Afrika'daki bazı eşkari ulema İhyada Hı -hı. yazdıklarından dolayı tekfir ettiler. Kitapların yakılmasına fetva verdiler. Bunun üzerine e, buna üzülen bir genci biraz da e, teselli şeyle Gazali Faysal'ı tefrikayı kaleme alıyor. Mesela orada Hı -hı. şöyle bir şey yapıyor, diyor ki Siz diyorsunuz ki zerre miktarı ayrılan dinden çıkar. E, Hı -hı. Peki diyor. Beka sıfatı konusunda İmam Eşar'ı ile bakıllarını farklı düşünüyor. İmam Eşar işte onu bir sıfat kabul ediyor öbürkü. Peki diyor, hangisi doğru diyor? eşerlikten ayrılma. Eğer Eşar'ı doğrudur, dediğin, niçin dendiğinde önce gelmiştir derseniz o zaman muhtezile de Eşar'dan önce gelmiştir diyor. Hı hı. Onu hatırladım. Şimdi orada güzel bir şey var orada. Doğru. doğru. Ya o... o şey işte Kuzey Afrika'nın Kuzey Afrika biraz da şey eee Senusi'nin şeyi etkiniyor hocam. Akaidensinisi evet. falan. Onlar çok akaidçi yani. kelama karşılar ya. çok farklı. Evet yok. yani e, biraz da şey e, ne diyelim? Bakıllan'ın etkisi de var orada. Yani. Doğrudur. Tamam. Ama yani sanki e, o Senusi'nin üslubuna bakarsak hocam yani diğer normal yani bir e, ehli hadisin akaidinden daha daha şey daha iyi bir hikayet evet. Doğrudur hocam. Evet. Çünkü Bilmiyorum. bu falan çok en, şeydir yani. Böyle enteresan çok sistematik. Ha, yani e, paylaşılır paylaşılmaz ayrı mesele. E, yani bir çocuğun anlayabileceği şekilde bile anlatıyor yani. Hı -hı. Evet. Neyse. Devam edelim. E, da ihtilaf ediliyor. Yani bu sübut midir? Serbi sıfat midir? diye. E, Fe bene alel evveli ba'duhu. Yani bir kısmı evet. ilk Bu şey subuti olarak kabul edildi. Değil mi hocam? Evet. Ve cemaaha yani biraz arayolcu bir orta yolda <gülüyor> buluştuklar. Bir şiirde diyorlar, diyor ki Hayatun ve ilmunun ve kudretun ve iradetun kelamun ve apsan ve ipsanun ve samun maal vekai Sıfatları sayıyor. Bunlar bekayla birliktedir. diye ifade ediyorlar. Evet. Eh, i̇lginç. Yani e, görünen o ki diyor. Yani benim tercihime göre herhalde onu söylüyor. Evet. Ennehu ben nu'uti selbiyyet. E, Selbi sıfat. Yani muhtemelen burada şunu görüyoruz. Biraz önce belirttin ya hocam. E, yani kemal anlamında e, sonu olmamak. Evet. Biz zaten şey yani. öyle kabul ediyoruz. Yani bizim şu anki şeyimizde de selbi sıfatlarından evet. sanıyoruz. Aynen. فَاِنَّا murade بِهِ Bundan maksat şudur. nefül عَدَمِ سَابِقِ Yani önceden olan bir yokluğu nefret olumsuzlamak وَالْفَنَا e, اِلَّهِقِ Ve yani varlıktan sonra olabilecek bir olabilecek demiyorum de varlıktan sonra bir yokluğu da Evet. Olumsuzdan. Yani sanki biraz daha geniş, yani biraz evet. eserli de kapsayacak evet, şekilde burada ifade ediyoruz. Önüne geçmiş bir yokluk, daha sonra yetişecek evet. bir fena olmaması demek. Evet, ya hocam, ya gerçekten bu kavramların e, önemli, ya bir de e, aslında bu noktada da çok dikkat etmek gerekir, bunu hatırlatalım arkadaşlara. Hı hı. Kavramlar vücudu değil hocam? Evet. Yani yerine göre veçeleri var. Bak burada farklı bir veçeyi gördük. Yani milletin aklına ya kıdem beka, bu birlikte ikili olarak söyleniyor. Milletin zihnine ne, ne geliyor? Varlığının sonu olmaması. Ama burada öyle bir çerçeve açtı ki yani sanki öncesine de, işte o ezeli evet. de bir şey. e, bu var. Bir de mesela e, ne diyelim, arazlar bahsinde tartışılırken e, şey anlamında da kullanılıyor. Yani o var olma süresi anlamında da BK kullanılıyor. Yanılmıyor muyum hocam? Hı hı. Yani arazın var olma süresi o tartışmalarda evet. da var olma süresi anlamında da kullanılıyor. Zaten. E, yani. Tabii. tabii. Bir araz iki anda baki kalmaz. Gibi. Evet. Yani dolayısıyla e, bu bağlamlarına dikkat etmek gerekiyor. Farklı geçeleri. E, o zaman daha iyi anlaşılıyor birçok konu. Bina'n ala enne ma sebete bidemuhu. Yani bu şuna bina'n söylenir diyor. Enne ma sebete bidemuhu. Yani kıdemi subut bulan, bunun gerçekliği olanın istihale adam Yokluğu imkansızdır. İmkansız olur. Ve ma yecüzü ademuhu. Yani yokluğu mümkün olan ise mümteniyum kıdemuhu. Ve mümteniyum kıdemuhu ya bunu teni kıdemi. Evet. Onun da kıdemi imkansızdır. Evet. Temel bir kural olarak söylüyorum. Ve amma ma vaqa fi matn al-aqaid li مولانا e, Umran Nesefi min kavli e, dostumuz, e, büyüğümüz Ömerü'n Nesefi'nin akmet metninde ortaya çıkan bir şey ise ne diyormuş o? El hayyul kadirul فَعَدِيمُ السَّمِعُ الْبَصِيرُ الشَّائِيُ الْمُرِيدُ şeklinde özellikle burada eşşâi ve mürid kelimesine evet. odaklanıyor fakat yuhi mi? sanki biraz böyle e, insanın aklını karıştırıyor gibi yani e, zihne kartuz kabuğu sokmak gibi bir şey <gülüyor> <Bilmiyorum>. güzel iradete <gülüyor> Yani sanki meşhur tehirde yani böyle farklı şeylermiş gibi gayriyet ilişkisi varmış aranızda gibi. Yani Neyse kezeyce aslında böyle bir şey yok lima sabah gel ama hele makam yani bu çerçevede anlattık i̇şte teşrildir tekvini dir yani bu bunu anlatırken bunu fark olmadım söyledik diyor neyinkiyle şöyle sorulursa kelife saha tabl mevcudi, walwajibi, walkadimi. Şimdi Allah böyle isimler veriyoruz, Mevcut mevcud, wajib, kadimi. Ve işte. nahve dalık, buna benzer isimler. Minberlem yeri yani ihşer ol, şeriatta varit olmayan şeriatın bahsetmediği isimler veriyor. Evet. Nasıl doğru olur? Bak, yani insanların ortak akılda buluşmasını şer'i bir delil olarak ifade ediyor. Bunlar deriz ki bil icmâhi, icmâilâdî ve huve minel edilletî şer'iyyedî. Bu da şer'i delillerden bir tanesidir. Evet hocam yani bayağı literatüre ilişkin güzel bir şey veriyor hocam, perspektif veriyor Evet. Tabii tabii hocam. Şimdi, şimdi şu bu başlık da hoş hocam. Sile sıfatlar. Evet yani Mutezile'nin, Eş'arilerin, Maturidilerin bakış açılarını veriyor. Eee burayı özellikle dikkat etmenizi isterim arkadaşlar. Es-sıfatü'l-fi'liye ve ihtilafü'l-Maturidiyye ve'l-Eş'ariye fihi. Evet, fiili sıfatlar. Maturidiler ve Eş'arilerin bu konudaki ihtilafı. Ha yani bu konudaki ihtilaf bildiğiniz pek mütevel tartışma hatırlayacağız. Ve emel şimdi şey unutmayın arkadaşlar tekrar hatırlatayım bu köşeli parantez bol bir şekilde gösterdiği yerler nereden fıkheber metninden diğerleri bunu şerh ey yani fiili sıfatlar ve yelleti yetvakafu zehruha a la hujudil ha bunlar nedir? Yaratmanın varlığıyla ortaya çıkmaya bağlıdır. Yani yaratmanın ne diyelim aktif olmasıyla ortaya çıkan şeylerdir, sıfatlardır. İla bir ki, anna hatta biine sıfat zati ve sıfat al Yani bu zati sıfat ve fili sıfatın arasındaki Art, neyse, bunu koyma bağlamında yapılan hanımlarda muhtelefu fihi. Yani i̇tilaf edilmiştir. Farklı bakış açıları vardır. Farklı metodolojiler vardır. Ee, bu üç satır önemli arkadaşlar. Ve inden mutezilet. Mutezileye göre macera cerâ fihi nefyu vel isbat. Yani hem olumsuzlama, hem de olumlama'nın söz konusu olduğu sıfatlar pehvim sıfat ifi, ilis sıfatlar. Tekrar söyleyeyim hem olumlamanın hem de olumsuzlamanın mümkün olduğu sıfatlar ilis sıfatlar. Kemayuka şöyle dendiği gibi, خَلَقَ لِفُلَانِ الْوَلَدَ Allah birisi için bir çocuk yarattı, belem yahaluk. Birisi için yaratma. Yani bu sıfatın aktif hale gelmesi veya gelmemesi ne yapıyor bu bakış açısına göre? Allah'a herhangi bir, Allah'ın kemaline herhangi bir naksa getirmiyor. Böyle bir şey var. var razaka li zeydin malen velem yerzuk li amri Allah işte Zeyd'e rızık verdi. Ama Amr'a vermedik. Yani burası nedir? Bu tezlerin fiili sıfat tanımı. وَمَا la يَجْرِي fihi اَنْ نَفْيُ Yani olumsuzlamanın söz konusu olmadığı sıfat. Yani ancak olumlamanın yapılabildiği sıfat. Yani gerçi onlar buna sıfat da demiyorlar. Yani bizim maturidiler işte neyse el sünnet alimleri Anlatırken böyle diyorlar. Yani bir de bir anlamda ne diyelim, siyasi bir tavır değil mi? E, psikolojik savaş, psikolojik harp. Yani böyle sıfat kavramını kullanan kullana. Aslında siz sıfat kavram, sıfatı kullanıyorsunuz da haberiniz yok. Her gibi. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Fıvve min sıfatî zati Nedir? Bunlar zati sıfattır. Ne gibi? Kel ilmi vel gudreti. İlim ve kudret gibi. Fena yukarı. Şöyle denmez. Lem ya'lem. Keza. Yani Allah şunu bilmedi denmez. Evlem yaktir ala keza. Veya şuna gücü yok. Denmez. Ben tu, ve kelamu Hakikaten çok bu sıfatlarla ilgili çok güzel bilgiler veriyor hocam. İrade ve kelam minnâ yevzî fîh'in nef'yü vel bak kelam ve irade de aslında burada hem olumlu ama hem olumsuzlama söz konusu ne göre? mutezileye göre dolayısıyla bunlarda ne oluyor? demek ki mutezile bunları söylediği şekilde bunlar da fiili sıfat olarak evet gailallahu te'ala yuridullahu bikumul yusra ve la yuridukumul usra Allah sizin için Olaylı ister, zorluğu istemez. Bak, kelim Allahu Mûsaya teklîme. Allah Hazreti Mûsaya konuştu. Wallâyükellî muhumullah yamel kıyamet. Yani yanılmıyorsam, bu e, inkarcılarla alakalı Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak. Ve dolayısıyla bu ikisi min sıfatil ilfi ve kâna hadise. Sıfat, fiili sıfatlardır ilke gereği yani Murtazile'nin ilkeleri bunlar nedir? Hadistir. Hocam burada söylemek istediğiniz şeyler var mı etmek istediğiniz? O, hocam tabi Halkul Kur'an meselesinde de mesela Kur'an'ın mahluk oluşu da mutezile için zaten kelamın kendisi bir fiil olduğu için fiil de mahluk Aynen. olduğu için zaten fiilin ürünü olan da şey ayırcısıyla e, mahluk hale gelmiş oluyor. Burada sadece mesela bir bazı mutezili kaynaklarda halkul Kur'an meselesi mesela e, adalet bahsinde ele alınabiliyor. Mes neden? Çünkü Allah'ın fiilleri konusunda mutezili adalet ilkesine dayanıyor. E, za diğer tevhid konusunda e, ve kelam da fiili dair olduğu için mesela Kur'an'ın mahlukiyetini biz şeyde görebiliyoruz bazen. Adalet bahsi altında görebiliyoruz muteziledi. Evet, yani böyle mütedahil bir ilişkide olabilecek şekilde sistemini kurmuş yani. Hı hı. Bu ya önemli. Hocam, şey. hocam, burası önemli. Kusura bakma, böldüm. Esraflı. Kusura bakma. Şimdi e, bu yukarıda dedi ya halkın mevcudu, yani mahlukun varlığından sonra söz konusu olan sıfatlardır bu fiiller. Mesela şimdi konuşmak. Konuşmak için bir muhatabın varlığı gerekir. O yüzden mesela Muhtizi de dedi ki bu ee, bir fiildir. Ama mesela bizim ehl-i şu sorudan hareket etti. Peki muhatap olmasa da Allah konuşan olmayacak mıydı? O yüzden de mesela bizim sünni ulema bunu zati bir sıfat olarak ele aldı. Bir fiil olarak değil. Zati bir sıfat olarak çünkü dedi ki kelamın zıttı da suskunluktur, konuşamamaktır. Ee, o yüzden yani, bu da, onu, da onu zaten hocam biraz. Ha, öyle olur. mi? Pardon. ha doğru daha şeye gelmedik ya. Yani. Yani, ya hocam güzel gidiyor yani bunları paylaşmak <gülüyor> güzel yani. Evet. Bu <gülüyor> burası çok e, önemli bir şeyden zihinlerde arkadaşlar otur o halkur Kur'an meselesinin geresindeki e, bu teolojik bağlam e, görmüş. Aynen oldum. ya hocam bir de şimdi e, şu da dikkatimi çekiyor. E, yani bu sistemlerin arkasında yani siyasi çatışmanın da eseri var hocam. Yani işte işte en, en bariz olan akıllı Kur'an evet. meselesi. Ee, yani ne diyelim e, siyasi iraden meşruiyetini kurarken e, o bağlamdaki tartışmalarda herkesin baktığı bir ön kabulleri var. Aslında. Ee, yani e, buna rağmen hocam yani muazzam bir sistem şey yapılmış ya, geliştirilmiş. Acayip ilkeler koymuşlar. Acaba şunu düşünüyorum. Yani böyle bir e, siyasi ardalan olmasaydı, e, olayı tamamen bilimsel bir şeyde, çerçevede açıklamış olsalar. Yani şu e, doğa filozofları diyorlar ya hocam, bu Antik Yunan, M.S. 6. yılı falan. Adamlar yani öyle bir havada ki yani işte, yani hiçbir şeyler yok anlamaya çalışıyorlar. İşte kaynağı nedir? İşte havadır Neyse, yani şunu demek istiyorum. Tamamen böyle bir bilimsel yöntemle baksalardı. ve herhangi bir baskı olmasaydı. Acaba yani nasıl bir sistem geliştirildi? Yani hiç e, hayal bile edemiyorum. Yani daha çok çok daha muazzam olacak gibi bir şey geliyor bana. Şimdi bu. Alkür Kur'an meselesinin o siyasi boyutundan daha önce aslında hocam, Hristiyanlarla girilen diyalogdaki teolojik tartışma da etkili. Muhtezelenin tavır almasında. Şimdi bu Yuhanna et Meşki diyor ki, siz bize niye müşrik diyorsunuz diyor. Sizin kitabınızda Kur'an'da Hazreti İsa'dan kelime olarak bahsediyor diyor. Rab'den bir kelime, kelimeden bir rabbik. Rab ezeliyse diyor kelime de ezeliydir diyor. E biz de zaten İsa için o Allah'ın kelimesidir, vahidir diyoruz. E, hatta Yuhanna İncil'i e öyle başlar ya önce söz vardı ve söz evet. taklığı gibi. Şimdi diyor sizin kitabınız da bunu söylüyor diyor. Yani İsa'ya kelime diyor diyor. E biz de Rab ezeliyse kelimesi de ezeliydi Bize niye müşriksiniz diyorsunuz dedi. Bunun üzerine özellikle Mu'tiz buradan hareketle bu kelamın bir sıfat olarak kabul edilmesinin Hristiyanların bu düşüncesine gidebileceğini düşünerek fiil olarak kabul etti. Yani o sonraki Abbaser, o mihne'den daha önce aslında bu Hristiyanlarla girilen e, teolojik şeyin şeye göre bir cephe alış da vardır yani. O da yani o işin bir teolojik boyutu da vardır öncesinde. Evet yani eyvallah hocam o zaten işin başlangıç tarafı ama bir de şöyle de bir görüş var hocam yani yanılmıyorsam e şimdi e, yaratılmamıştır dediğin zaman hocam, yani Kur'ana. Yani aslında olayın bir de kaderle de ilişkili boyutu var. Evet tabii, tabii, Yani tabii. yazgıyı da kabul etmiş olacaksın. Şimdi yazgıyı kabul ettiğin zaman, örneğin e, ne diyelim, Emirin idaresinin şeyini de e, meşru olarak göstermiş olacaksın. Eleştirem eleştiremeyeceksin ya. Yani. Olayın bir de bir böyle bir şey var boyutu. Tabii sosyal aletseler çok yönlüdü. Tek bir şeyle Doğru. bağlanamaz yani. Ya işte yani bunu e, diyorum hocam. Yani muazzam ve hakikaten böyle çok kuvvetli bir ilim geleneği oluşmuş. Bunu zaten şu satırlardan dahi hissede, hissedebiliyorsun. Ama işte benim merak ettiğim şey yani tamamen bunlardan bağımsız bir ortamda olsaydı acaba nasıl olurdu? Yani çok daha böyle sarsan, köklü işte, Hani e, ya kelamın doğasında cedel var ya hocam. Evet. Değil yani çünkü o iknada aslında hocam eee %100 doğru ve %100 ne diyelim? %100'den öte karşındaki adamı e, öyle bir konuşursun ki ikna edersin. Ya yani ikna kabiliyetine bağlı bir şey. Yani bu kadar şeyle bunu yapabiliyorsan daha güçlü bir sistem kursan, Belki yani bu kadar tartışmaya vazgemeye gitmeden ya hani e, Sokrat'ın doğurt, doğurtma metodunda olduğu gibi ya. Adam ha işte buldum falan bilmem ne. İnsanlar kendileri birden şey yapabilir. Ama işte kelam kendi <gülüyor> varlığı muhalifine borçtu. Hani bu diğer İslamlarla vesaire karşılaşma olmayaydı. Sadece Arabistan'da olsaydı belki hiç Halkul Kur'an meselesi gündeme bile gelmeyebilirdi. E, kesinlikle muhalim. hocam ya zaten hocam yani ben ben ben onu da e, özellikle bu e, üzerinden söylüyorum yani yani aslında e, İslam mesajının e, evrensel söylemini Kuranlar mevalidir hocam yani mevali olmasaydı böyle bir şey olmazdı hatta yani daha ötesi, e, yani amca çocukları var biliyorsunuz hocam Arapların yani Yahudilik diyoruz belki öyle bir şey olacak hocam bilmiyoruz yani. Dediniz, hı hı. dedi şey olmasaydı. De. Hocam yani hakikaten bu sosyal alanlar tarih bari acayip bir şey hocam yani. Evet yani kelam önemli hocam. Hayat anlamak istiyorsanız kelama girin. <gülüyor> bu şey ürün yerleştirme vardır bu programda. <gülüyor> evet yani şöyle köşelere falan koyabiliriz aslında. <gülüyor> Evet. Ve emmâ indel eş'ariyeti eş'ariliye eş'ariliye gelince onlar şey nedir? Buradaki kriterleri nedir onların? fel fargu beynehuma yani ikisi arasındaki fark. Yani zati ve fiili sıfatlar açıklarken şey diyor. ennemâ min nefihi nakîdâ. Eğer onun olumsuzlanması tamamen zıttını gerektiriyor ise tahw min sıfat Olumsuzlanması zıddını tamamen zıddını gerektiriyor ise bu nedir? Zati sıfat. Fe inneke lev hayata <gülüyor> hayatı olumsuzlarsan gel zemu. Ne gerekir? Tüm <gülüyor> gerekir. <gülüyor> Ve lev nefeyte'l kudrete eğer kudreti olumsuzlarsan gel <gülüyor> O zaman da acz gerekir. Ee, hocam bu Serhusi'nin bu hayatla ilgili e, enteresan bir açıklaması var. Ben bilmiyorum bakma imkanınız oldu mu? Ya işte e, işte şunun müteallikı bunun budur, bunun mütalikı falan budur. Hayat hiçbir şeyle ilişkili değildir. Yani, mütallikı yoktur. Ama bütün sıfatlar buna dayanır. Hmm. Yani, <gülüyor> Allah'ın biliniyle yani diri bir şey olmazsa zaten ortada bir şey olmaz. O aklıma geldi bu satırları okuyunca. Vekke de aynı şekilde el-ilmu. ilim de böyledir. Mâ cehli. Yani cehaletle düşünlemez. Evet bu zati sıfat tanımlıyor. Evet sorum var arkadaşlar. Ve mâ yelzemu min nef'ihi nakîdahu. Şayet ee, olumsuzlanması tamamen zıddını gerektirmiyor ise bu nedir? Fehimin sıfatı fili. Bu nedir? Fili sıfat. Fehl nefeden ihya evi imate te. Yani yani belirtmeyi öldürmeyi olumsuzlayabilirsiniz yani problem yok. Evi halga evi rizga. Yani bunları olumsuzladığınız zaman yaratmayı, rızık vermeyi le mezem min laqida. Bu onun tamamen zıddını ne yapmaz, zorunlu kılmaz, gerektirmez. Daala haddi bu hanıma göre lev nefeytem iradete Allah'tan iradeyi olumsuzlarsanız, nefy ederseniz lezime minhu'l aczu vel ittiraru. O zaman ne gerekir? pardon, lezime minru cebru ve Hocam yaşlandık ya. <gülüyor> Estağfurullah Gözler <gülüyor> e, bu durumda mecburiyet gerekir. Gerektir. Zorunluluk gerekir. Yani tamamen e, yani ilahın şeyi ortadan kalkmış olur diyor bir anlamda. Şunu da unutmayın arkadaşlar, burası önemli. Yani kelamın kimliği gibidir. Kelamın tanrı tasavvurunu Söyleyin, iki kelimeyle söyleyin deseniz e, benim söyleyeceğim fail muhtardır. Yani diğerlerinden farklı kılalım. Hocam siz ne dersiniz bu konuda? En önemli şey ile aramızdaki en önemli şey. aynı Zorunlu bir ilah anlayışı var. Bizde fail muhtar. Evet. Velev nefeite anhul kelame dediğin yer geldi hocam. Evet. Allah'tan kelam olumsuzlarsanız yani e, nefge ederseniz nezimel haresu ve süpür. o zaman dilsizlik ve konuşamama durumu zorunlu olur. Bette bette yani bütün buradan ortaya çıkmıştır ki min sifatid. Yani bu irade ve e, ne diyelim kudret mi dedi hocam? Kelam, kelam. Ha, irade ve kelam bu ikisi. Zatî sıfattır. Evet, şimdi geliyoruz maturidi, Hanefi maturidi bakış açısına. Ve inden, bize göre ise. Enne kulle ma wassefe bihi Yani e, Allah'ın kendisini nitelendirdiği her bir sıfat. E, ve la yücezu ve la yecuzu en yüsefe bidıddihî Ha, yani bunun zıttıyla nitelenmesi mümkün olmayasın. Yani Allah kendisini nitelendirdi ve bunun zıttıyla nitelenmesinin mümkün olmadığı her bir sıfat فَهُوَ min سِفَاتِ ازَاتِ Zati bir sıfat. Ne gibi? كَالْقُدْرَةِ izzeti, وَالْاِزَّةِ azameti. Kudret, ilim, izzet ve azamet <gülüyor> sıfatları bunun gibidir. Yani biraz da e, nasa vurgu var hocam burada. Yani şey e, yukarıdakilerle az buçuk benziyor ama biraz da e, yani özellikle esâlin şeyine e, ama bir nasa bir şey var vurgu var burada. Ve evet. kul ma yezuzu en Yusuf abihi ve bıdıttihi yani hem o sıfatın kendisiyle hem de zıttıyla nitelenmesinin mümkün olduğu her bir sıfat ve o min sıfatatil fil. Fil Ne gibi kerrafet. Yani merhamet, şefkat demek. Ve rahmeti ve suhti öfke, gazap ve'l gadabi. Yani bu da öfke. Sonra şimdi gelelim şübetün eşaire düvel mutezileti fi zalika. yer burası Bu konuda Keserlerin ve mutezilerin şüphesi şudur: nedir en net tekvini? Tekvîn leûkane ezeliyen. Sayet ezeli ise, la tâlqa bi wujud el bihi kel Yani bu tekvinin ilişkili olduğu şey nedir? Mükevven yani yaratımlar. Bunların da ezelde var olması sorununu getirir. Tekvînle evet. kafalarında bir şüphe var. Vale Teala kabii vücudu fil ezeli er varlığı ezelde ezelle ilişkili olur ise levaca vücudu mükemmeni filer. O zaman mükemmen ezeli yani ola bir çünkü tekvin görüşünü savunmak veya mükemmen veya mükemmen yani tekvini mükemmenden ayrı savunmak yani evet. birbirinden ayırmak görüşü ne gibidir tel bir bit ve lev madrubin yani e, vurma ile vurulanı ayırmak demektir <gülüyor> evet ve ennehu muhalud bu da nedir imkansızdır diyor ya bunu kim diyor şey yani onların görüşlerini aktarıyor bu tezlerin ve eşallerin görüşlerini hmm. aktarıyor Talabut de olması gerekir. En yekûnet hadisen. Evet. Yani tekvînin hadis olması gerekir. Yani burada şu noktayı da belirtelim arkadaşlar. Eşerler ve muteziler yani hadisi ilahi bağlamda kullanırken aslında farklı bir anlam yüklüyorlar. Yanlıyor muyum hocam bilmiyorum. Evet hadis yaratılan içinde kullanılıyor ama ee, özellikle fiili sıfatlara hadis derken bu yaratılma anlamında bir şey değil yani. Bambaşka bir şey. Ama bunu eleştirirken bizim maturidiler e, e, parça için geçerli olan bütün için de geçerlidir. şeklinde bir ülkeden hareket ed ediyorlar. Arkadaş, hadisin özellikleri şunlardır. Sonradan olandır, nakıs olandır, eksik olandır. Eğer siz bir şeye Hadis derseniz, tamam, o komple hadis olur. Bu şekilde e, eleştirdiklerinde ne yapıyoruz, e, görüyoruz. Dolayısıyla hiçbir şekilde hadis diyemeyiz. Şimdi siz eğer hadis diyorsanız, hadisin özelliklerinden birisi nedir? Bir mekanda var olması lazım. Hemen bu soruyu gündeme getir. E, i̇şte yani bu mekânın kendisidir yoksa başka bir mekan mıdır falan? Böyle bir e, karşı gelme mantığı var. Bilmiyorum hocam ne dersiniz? Doğrudur hocam, çok vakıf değilim. Eyvallah. Estağfurullah hocam. Ee, nerede kaldık? ve cevabı. Buna vereceğimiz cevap şudur. İnnet tekvine Tekvin in hadese bit tekvin Yani eğer e, tekvin başka bir tekvinle ortaya çıkarsa. E, tamam hadi. Evet. Çıktı, o zaman o tekvini de var edecek başka bir tekvin olmasın lazım. Ve, ve tevvinun bu tekvin muhtacın ile tekvin. Bu da başka bir tekvine muhtaç olacak. Ve yuet ile teselsülü bu teselsülü doğurur. E, ne diyelim? Evet, sonsuz sözcüğü. yani sonsuz zincirlemeyi doğurur. Ve evet. bu batıl. Bu görüşte yanlıştır. Evl, yeneği ile veya bu şeyde de bitecek yani olan bir söylediğim şey, şey budur. Yani sizin dönüp dolaşıp geleceğiniz yer burasıdır demek istiyorum. Evla bir tekvinin, evla bir tekvini ahadim ve. Diğer seçeneklerdir. Hiçbir tekvinle olmaz demektir ki fefihi, burada da ne vardır? fatil sani Yaratıcıyı anlamsız kırmak var. Yani yaratıcıyı, amiyene tabirle tatile çıkarmak. Yani yaratıcı fikriyle savunmamak demek var. Daha ötesi felamın e, alem tasavvuru nedir? İşte, yaratılandır. Değil mi? Tanrı'yla ilişkisi bu anlamında nedir? Yaratan-yaratılan ilişkisidir. Bu bir anlamda e, kelamın zeminini oymaktır gibi bir terçeveyi taşımak görüyoruz. Yani hakikaten güzel özetliyor. Yani şuradaki terçeve aslında e, maturid bakış açısının genel terçevesi. Evet. Yani, yukarıdakiler de aynı. Bu şekilde. Velhasilûr Evet, sonuç ne diyelim e, sözün özü. Evet. Biz deriz ki tekmin kadiyun Ve muğalluk onunla ilişkili olan ve mukevven mukevven O da nedir? Sonra da olmaz. Yani yaratılmış. Aynı şunun gibi diyor. Şimdi diyoruz ki yani hocam tam yerinden vuruyor yani bu. Evet. Bunun aklına kalmak da çok kolay değil aslında. Ennel ilme kadimun. İlim kadim. Buna ne da hocam bu metoda? Yani adamın kendi kabulünden hareketle onun e, yanlış olduğuna şey yapmak. Hmm. Evet ittifak edilenden hareketle ihtilaf edilen ha. şeydi değil mi? Ha. Aynen <gülüyor> aynen. Eyvallah hocam. Ee, Ennelilme gadimun ve ba'dul malumati hadis. Halbuki bir kısım bilinenler de hadistir. Yani bir kısım diyor. Niye? Çünkü Allah kendisi de biliyor. Onun için bir kısım diyor. Ee, yani bir bazı şeyler hadistir. Yani bazı bilinenlerin hadis olmakla birlikte ilim kadimi alâ ennet fil ezel Şimdi bu çerçeveden tekvîne bakalım. Lem yani buradaki tekvîn şu değil. Lem yekun li yekunen alemu bihi fil ezel. Yani buradaki tekvîn şu değil. Yani, şu değil. yani e, alem ezelde olacak şeklinde, özellikle var şeklinde bir tekin değil. Nedir o? Bel, liyakuna vakte vücuda. Yani bu nedir? Aynı bilgi gibi, ilim gibi. Yani vakti zamanı geldiğinde nasıl var olacağının durumudur diyebiliriz. Yani şöyle diyelim bir projeksiyon miyiz Kadir Hocam. Evet. Gibi şey olmasıdır. Yani burada alemin varlığının bizati ezelde olması değil. Yani bu hakikaten ilim en tartışmalı şey sıfat ilim sıfatı hocam. Yani bunun açıklanması sen şey, filozoflar, kelamcılar çelişkiyle şey yapıyorlar biliyorsun. Tanrı'nın bilmesi yaratması demektir aslında diyor. Bir şey bilginin konusuysa o artık var demektir diyor e, filozoflar. E, o yüzden hani bilgi biz aslında Allah'ın ezeli ilminde varsak biz zaten varız demektir. Buradan alemin de ezeli geçiyor filozoflar. Evet. E, tabii kelamcılarla filozoflar arasındaki en temel kavgalardan biridir. Ya hocam şey e, bu bir de şey var ya e, ne diyelim? bu filozoflarda da e, hani azaline tekfir ediyor işte Allah yani küllileri bilir, cüzdileri bilmez ve işte külli bir, şekilde, bir şeklinde bir tartışma da var ya hocam evet ha, ya aslında e, hocam yani buna benzer bir bahçe sanki e, bu Ebu Hanife'nin şeyi var ya hocam evet. e, çizgi tersi evet. sanki oradan da çıkıyor yani bu İmkanlar sıkalası, varlık yasaları dediğimiz şey aslında buna benzer bir şey hocam yani, gibi geliyor bana, bilmiyorum Aslında filozofların e, buradaki kelamcılara söylediği şey aslında çok sağlam bir yumruk da, evet. e, biz onu savmaya çalışıyoruz, onu söyleyeyim yani Aynen. özellikle bu bilgi konusunda. Ya, aslında yani filozoflar da bir açıdan şey tutarlı. E, yani varlığa zaman açısından yaklaşmadıkları için yani Tanrı, e, aleme e, varlık itibariyle önderiyorlar. Ya. Ama yani bizim kendimize buna şeyi de ekliyorlar değil mi? Zamanı da ekliyorlar. Evet. Oradan doğuyor yani. Tabii. En temel ayrımı odur. Kesinlikle hocam. Hı hı. Evet. Ee, Fetekvin unuttaki ebeden. Yani bunun tekvini yani. Tekvim ne diyelim artık yani bunun bilgisi de diyebiliriz yani. Yaratılacağı bilgisi. aslında şey bu. E, bu kalıcı bir şey. Ebedi bir şey. Ve yetallahu vücudun mevcudin bir tekvini ezeli. Yani her mevcudun bir ezeli tekvinle ilişkisi var. Yani projeksiyon olarak vardır. Bir hilafi vardır. Yani biraz önce şey örneğini verdi ya. Darb madrub örneğini verdi. Bu birlikte değerlendirilmesi lazım. Yani buradaki ilişki darb madrub ilişkisi değildir. Bunun tam zıttına e, zıttına e, bir durum vardır. Çünkü darb nedir? Bu araz yani. Ama yani biz burada Allah'ın sıfatlarından bahsediyoruz. Bunlar bir araz gibi değerlendiremeyiz. Gibi buradan da bir takma var mı sanki hocam? Evet, <gülüyor> onun <gülüyor> aksine bir şeydir bu diyor. Çünkü Ömer Kılıç demişti ya darp ve madrup örneğini vermişti. Bu örnek Aynen. ona uymuyor diyor. Çünkü bu arazdır diyor. Aynen. Fela yutasab varu ile vakti vücudil madrubi. Yani bu darbın tamam mı? Madrup Madrubun varlığının ortaya çıkacağı zamana kadar bekarsı düşünemez. Yani vurulduğu zaman ortaya, ortaya, ortaya çıkabilir. Tüm ben yapayalım, sonra onlara şunu söyleriz: Hel Allaha vucudul alemi bilen. Burada da şey yumruk atıyor hocam işte. Muharipler yumruk atıyor. İyi, tamam, hadi öyle diyorsunuz da. Peki yani bu alemin Allah zati ilişkisi yok mu hiç? Ya ilişkinin değil mi? Yani? Ne diyorsunuz? İlişkili olup onunla batılıyoruz. Ev bi sıfatı min sıfatihi ve herhangi bir sıfatı. Emle veya hiçbir ilişkisi mi yok? Ve yekalu en la derlerse Hayır, hiçbir şekilde ilişkisi yok denirse. Ataluhu. Yani ee, yaratıcı işte neyse yaratıcı Allah fikrini ortadan kaldırmış olur. Ve <gülüyor> Evet derlerse ha gelin bakalım biraz buraya. Yani yolumuza geliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman burada şunu sorarız ki. <gülüyor> onunla ilişkili olan ezeliyun em Ezeli midir hadis midir? Ve kalu hadisun eğer hadistir cevabını verirlerse فَهْوَ مِنَ alemi. o zaman yani bu alemin yaratılmasını sanki ondan bir parça gibi değerlendirmiş olursunuz وَكَانَ تَعَلُّقُوا فُدُوْفِ alemi. o zaman Allah'ın şey parlaması alemin hudusunun ilişkisini ne yapmış olur? مِنْ تَعَلُّقُوا فُدُوْفِ الْعَالَمِ yani alemin bir kısmıyla ilişkilendirmiş olursunuz. La bihi teala. Allah'la hiçbir şekilde ilişkilendirme uç olur. Ve fihi tatilu. Böyle bir görüşte yani nedir? Bu sıfatı ortadan kaldırmak. Allah'ın yaratıcılığını ortadan kaldırmak. Ve yi kalu Ezeli derseniz. Bununla yaklaştınız biraz daha. Bunun ezeli olması an ezelîdir. Bunun ezeli olması. Ezeli eden alemi emle. Alemin ezeli olmasını gerektirir mi? Gerektirmez. Öyle bir olacak çözüm buradan da. E Tabii yani kendi açısından böyle söylüyor Karşı taraf böyle mi düşünüyor o da ayrı mesele. Beyin Paul Chance Sülejaver. Evet, alemin de ezelliliğini gerektirir derseniz kafalınızı. O zaman ne yapmış olurlar? inkarcına düşmüş olurlar. Ve en kalu la. Şayet la derlerse yani hayır derlerse ortada şüphe. Ha o zaman şüpheler ortada kaldı. bizim dediğimiz kabul etmiş olurlar. Ela <gülüyor> enne taallu bak burada şunu da ekleyeyim diyor. Taallu vücudun alemi bi hitabi kun. Hocam yine o eee selam sıfatı değinştik idi Bağlama geldi. Yani yanılmıyorsam şöyle cevap veriyor. Tamam evet Allah Hazreti İsa'ya kelimesi diyor ama yani o kelime e, Allah'ın yaratmasıdır. Bunu Mu söylüyor değil mi hocam? Hı hı. bir kelimesidir. Hı hı, tabii. Orada şeyin tartışmaları var ya o ezeli bir kelime miydi ee, hı hı. falan gibi evet. Evet eee kitabu kull imame-i İmam Şerif'in eee İmam-ı göre yani alemin varlığı neyle düşünülür? Tüm hitabıyla. ile evet. tek göz. Zaten bu da tekvi yani kainetin tekvinden oradan türiyor. Doğal ezeliyor. Bu da ezelidir. Beykunun nakl. Yani burada Şerif İmam-ı aslında kendisiyle çelişkiye düşmüş oluyor diyor. Buradan.